Diğer seçenekler <gülüyor> Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu daha önce inceleme videolarını çektiğim Dego isimli yedekleme servisi ile alakalı. Oldu ki ee, Dego uygulamasını sildiniz. Herhangi bir sebepten ötürü. Sonra bir daha yüklediniz, ama bir baktınız hesabınıza giriş yapamıyorsunuz. Çünkü Dego'nun Degon huyudur, adetidir bu arada sırada. Uygulamayla e, web sitesinin arasında sunucu problemi oluşur. Ortada hiçbir sorun görünmemesine rağmen bir türlü e, hesabınıza erişemezsiniz. Böyle bir durum olduğu zaman örneğin e, tıpkı benim gibi müzik yedeklemek için uygulamada hesap açtığınızı varsayalım. Müzik yedeklemek için açtığınız hesabınızı müziklerinizi yedeklediniz falan fistan her şey çok güzel. En son yeni bir müzik indirdiniz diyelim onu yedekleyeceksiniz. Yedekleme yarıda kalıyor. Ee, uygulamayı siliyorsunuz, baştan yüklüyorsunuz, sonra hesabınıza giriş yapamıyorsunuz. Dego yetkililerine e, posta gönderiyorsunuz, bir cevap alıyorsunuz ki e, uygulamanın e, mobil sürümü ile web sürümü arasında sunucu problemleri var. Lütfen bunun düzeltilmesini bekleyin. Bu durum düzeltilene kadar ee, yeni dosyalarınızı bu durum düzeltilene kadar yeni dosyalarımızı dego uygulamasına nasıl yükleyebilirsiniz onu göstereceğim şimdi size Chrome, önce Google Chromeu açıyoruz için. sonra şuraya şu sayfaya git. Dego. Deko Bulut dediği yere giriyoruz. %20. De %80. Ben burayı sıkça ziyaret ettiğim için e artık benim dosyalarımın bulunduğu sayfa <gülüyor> e favoriler kısmına otomatik olarak eklenmiş. Siz giriş yaptığınızda yani bu siteye gittiğinizde Karşınıza ilk olarak böyle bir şey gelmeyecek. Sizin e, web sitesinden kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek tarayıcı üzerinden oturum açmanız gerekecek. Ben oturum açtım. E, size bunu gösterebilmek için. Örneğin ben müziklerimi hangi klasöre atıyorum? Hızlemek %10. Demoçlu Çevir sayfanın altına yakın bir yerde kullan. %79 ekler. Bu klasörün içine atıyorum diyelim. Buraya nasıl dosya ekleyeceğiz? Şurada sağ alt köşede bir düğme var. Yüklemek yükle düğme. Yüklemek yükle düğme. Yani karşıya dosyayı yüklemek için kullandığımız bir düğme. Buraya bastığımız zaman... Şöyle bir pencere açılır. Burası ne yapar? Burası normalde Dego uygulamasının yaptığı işi taklit eder. Onun aynısını yapar. Yani bu sefer uygulama üzerinden değil, internet üzerinden yedekleme servisimize dosya yüklemiş oluyoruz. Şimdi tekrar karşıya dosya yükle düğmesine basıyorum. Karşıya dosya yükleyin İşlem seçin burada ee, dosyaları nereden alacağımı soruyor kamera galeri ve dosyalar seçeneği var Ben dosyalar seçeneğine basacağım Eğer bunu bilgisayardan yapacak olursanız da direkt olarak dosya gezginini açar Buradaki gibi kamera, galeri, dosyalar diye seçenekler göstermez. Bütün her şeyi bir anda gösteren bir geçici dosya yönetme modeli başlatır. Ben telefondan yaptığım için bende böyle seçenekler görünüyor. Siz de telefondan yaparsanız aynı seçenekler. Telefon modelinize göre farklılık göster gösterse de <gülüyor> olacaktır. Aynı seçeneklerle karşılaşacaksınızdır. Ben dosyalar seçeneğini seçiyorum. Dosyalar. Son. Al, son. Burası e, benim bundan baya birkaç zaman önce videosunu çektiğim ikinci dosya yöneticisi. Buradan yükleme yapmayacağım. Ha yapılmaz mı? Yapılır. Ama karışıklık olmasın diye buradan yükleme yapmak yerine Yeniden şuraya Dosyalarım Dosyalarım seçeneğine basıyorum Burası dosyalar Yani ikinci dosya yöneticisi O çok fazla fonksiyonel olmayan özellik Şu anda üstünde bulunduğum şeyde dosyalarım yani Telefonumuzun Birinci dosya yöneticisi dosyaları yönettiğimiz en büyük en işlevsel e, uygulama buraya basıyorum dosyaları etkinleştirmek Şimdi ses dos buradan ses dosyaları bölümüne giriyorum. Onay ses dosya. Burada benim müziklerim var. Üç tane e, albüm resimleri de görünüyor. Ben şimdi bu üç dosyayı seçiyorum seç. Dosyayı aç. Pardon bir saniye. Ma... İk... Onay kutusu işaretli değil. Ya Bu can yanar can. 3 öğe seçin. Tamam düğ. Ee, dosyalarımı seçtim ve tamam düğmesine basacağım. Tamam düğmesine bastığım anda ee, yükleme işlemi başlayacak ve benim bu seçmiş olduğum bütün dosyalar Karşıya yüklenmiş olacak. Basıyorum. Evet. Için iki kez dokunun. Az önce boş olan e, simülasyon şeklinde e, bilgisayarı ve cep telefonunu gösteren pencere artık benim yüklenmekte olan dosyalarımı gösteriyor. Ve şu anda altlarında ilerleyen e, Mavi yeşil tonlarındaki ilerleme çubuklarından da anlayacağım üzere dosyalarım yükleniyor. Şu an dosyalarımın üçü birden yüklendi. Sadece ee, şu an kontrol ediliyor hangisinin yüklenmesi daha hızlı, hangisinin ki daha yavaş diye istatiksel bir şekilde bu veriler kontrol ediliyor. Ve kontrol işlemleri de tamamlandı. Bakalım neyle karşılaşacağız. Altı alt kaldırın. Yükleme hazırlığı tamamlamak. Y tamamlamak. Grafik tamamlamak. Tamamlamak dediği şey yani dosya yüklendi. Dosyanın yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi diğerlerine bakalım. Mate, 3 9 Kaldırın, yükleme hazırlığı tamamlamak. Bu da tamamlanmış. Ya iki madde, Kaldırın, yükleme hazırlığı tamamlamak. Grafik tamamlamak. Bu pencereyi kapatmadan önce size şunları göstereyim. Burada yapabileceğimiz bazı şeyler var. Kaldır düğmesine basarak yüklediğimiz dosyaları silebiliriz. Onun haricinde... Tamamlananı gizle. Düğme. Tamamlananı gizle düğmesine basarak bu pencereyi boşaltabiliriz. Burası ne için yarar? Ya yani ne işe yarar daha doğrusu? Ee, yüklediğimiz dosyalardan yükleme işlemleri tamamlanmış olanları gizler ki e, kalabalık oluşturmasın. Hangisinin henüz yüklenmekte olduğunu, hangisinin e, yüklenmesinin tamamlanmış olduğunu ayırt edelim diye. 03, 0, açıklam, karşıya dosya yükleyin, düğme. Aynı düğmeye tekrar basarsak yani karşıya dosya yükleyin düğmesine tekrar basarsak aynı pencere karşımıza bir daha gelir. Aynı dosya seçme işlemi karşımıza bir daha gelir. Aynı işlemleri bir daha yaparız ve dosyalar bir daha yüklenmiş olur. Ve Burayla işimiz bittiği zaman. Kapat. Kapat. Kapat düğmesine basarak e, dosya yükleme penceresini kapatıyoruz. Ve dosyalarımız burada. Yüklenmiş vaziyette duruyor. İşimiz bittiği zaman bu sayfayı da kapatıyoruz. Böylelikle Dego isimli yedekleme servisi mobil uygulamadan hata verdiği zaman dosya yüklemeye mobil uygulamanın haricinde web sitesinden de devam edebilirsiniz. Chrome Apple bir öveden iki tanesi gösteriliyor. Apple Ivre Jordan beg düğme